Bakalım bu ifadeyi çarpanlarına ayırabilecek miyiz? 45 x kare eksi 125. Şimdi burada ikinci dereceden bir terim var ve çıkarma işlemi yapıyoruz. Ne zaman böyle bir ifade görsem bu tarz ifadeleri hep iki kare farkı olacak şekilde yeniden düzenlemeye çalışırım. İki kare farkını daha önceden çok kullandık. Gördük ki a kare eksi b kare gibi bir ifademiz varsa bu a artı b çarpı a eksi b şeklinde çarpanlarına ayrılabiliyordu. Şimdi buna bakalım. Bu terim tam kareymiş gibi görünmüyor. Ve diğeri de pek öyle durmuyor. Yani burada bir iki kare farkı olduğu ilk bakışta anlaşılmıyor. Ama şöyle ilginç bir şey var, 45 ve 125'in ortak bölenleri var. İlk gözümüze çarpan 5. Şimdi bu ifadeyi bakalım 5 parantezine alırsak buradaki ifadeye benzetebilecek miyiz? 5 parantezini alıyorum, ne oluyor? 5 çarpı diyoruz. 45x kareyi 5'e bölersek 9x kare eder. 125 bölü 5 de 25'e eşit. Ve şimdi ilginç bir şey oldu, 9x kare bir tam kare. Buna a kare dersek, a 3x olur. 3x'in karesi 9x kareye eşit. 25 de 5'in karesine eşit. Yani bu örnekte bu şablona göre b eşittir 5 diyeceğiz. Demek ki parantezin içi iki kare farkı oluşturuyor. O halde tüm çarpanlarını ayırabiliriz. Parantez dışındaki 5'i unutmuyoruz. 5 çarpı a artı b. Şöyle sırayla yazayım. 5 çarpı a artı b çarpı a eksi b olacak. 5 çarpı a artı b çarpı a eksi b. Artı b ve eksi b. İşte bu kadar. 5 çarpı 3x artı 5 çarpı 3x eksi 5. 45x kare eksi 125'in çarpanlarına ayrılmış hali buymuş. Şahane.